Merhaba dostlarım. Selam. Bu videonun bir başlangıcı yok çünkü ben bu videoyu çekeceğimi bilmiyordum. Ben bu kamerayı vlog kameramı her zaman yanımda taşıyorum. Bir şey olursa diye. Ve Teoman konserine giderken de yanında taşımaya karar verdim ve sonrasında bir baktım ki hani acaba ben bunu bir videoya mı dönüştürsem diye. Bugün bir haftalık vlog'la karşınızdayım. Yani yazın son haftasını sizlerle paylaşmaya karar verdim. O yüzden böyle değişik bir yerden başlıyor video. İğrenç sesim için de çok özür dilerim şimdiden. Ee, her neyse, e, iyi seyirler. <gülüyor> U kalbinin orsın. Günaydın. Daha doğrusu tünaydın. Bugün çok bir şeyim yok. Bu hastalık bloğa çevirmeye karar verdim. Bugünkü olaylarımızdan biri bu. Dün Teoman konserine gittim. Bugün çok şey yapmayacağım. Bugün kü planlarımda bir, şu an karşımda açık spiderder-man No Way Home'un fragmanını izlemek. İkincisi de voleybol maçını izlemek. Türkiye-Hollanda voleybol maçı var. Onu izleyeceğim ama bugün... Bu kadar şey yapacağım. Bir de video dedeceğim tabii o ayrı konu. Şimdi bir kere çok mutsuzum. Çünkü fragmanın hani Spider-Man No Way Home diye yazdığımda sanan Doktor Octopus'la Green Goblin'i görüyorum. Hadi bakalım başlayalım. That's right. Spider-Man is in fact Peter Parker. Far From Home'da hani o son post kalitesinde miydi hatırlamıyorum işte sonunda bu adam hani güya en unreliable, en güvenilmez haber kaynaklarından biriydi şimdi niye herkes bu adama bir anda güvendi Spiderman Galaksiyi kurtaran savaşta galip taraf oldu ama şimdi siz gelmiş misteri oyu dinliyorsunuz Şimdi like Arkadaki sarışın kim? Flash mı? This is Yapmam yapmam hadi yapma. Kardeş hiç mi çocuk kitabı okumuyordun Peter? Anlatmayı okumadım sana hiç. Bu şeylerin bir her zaman karşılığı oluyor. Sizce ben Herkes benim multiverse'ü düzenleyeceğimi düşünürken ben multiverse yaratmış mıyımdır? Şaka mısın? Uuu elektron mu bu ya? Çok alakası sanırım ne alaka ne alaka? Ne alaka? <gülüyor> log Be careful what you wish for Parker. Evet, okay. Hello Peter. Multiverse confirmed. Multiverse confirmed. Toby to, Toby Maguire kesin var. Evet, Toby Maguire geri dönüyor. Bu çok akıllıca bir şey bu arada. Size de değil mi? O Sony üç tane farklı Spider-Man olması olayını bu şekilde çok rahat çözmüyorlar mı? çok mantıklı. Akşamleyin voleybo maçında görüşürüz. Bu, bu akşam Hollanda'ya karşı oynayacağız. Bence bizi en çok zorlayacak olan takım bu bizim gruptaki. Ee, bakalım çok heyecanlı bir maç olacağı benziyor. Evet. Şimdi ilk görüşürüz. Karşılıyoruz. Cansu Özbay. Ah! Ne bu top çıkmıyor? Eda Erdem. Sersi maç. Topu karşılayamadılar. neden kendini kullan gene oldu eller o zaman onlarında nasıl oh oh yes baby Karşıladığı arka alanda topu Protoys, plase, durgaçta, arkada Tuba, yüksek planda, ah. bir nokta başarı var. Merhaba şimdi voiceover yapacağım. Şimdi 25 Ağustos günü günümü anlatayım. Şu dondurmacıya gittik. Çeşme merkeze yolunuz düşerse bir gün kesinlikle gidin. En iyi dondurmacı bu. Yerini Google Maps'ten koyacağım böyle çünkü gözükmüyor. Çeşme merkezlilik yerse Vakik'in hemen karşısında, çok güzel. İşte Çeşme Merkez çeşme merkezi çekmek istedim böyle. Sonra da Suicide Squad filmine gittik. Sonra Suicide Squad filmine gitmek için sinemaya gittik daha doğrusu. Ama makine bozuldu. O yüzden giremedik filme. Yarım saat bekledik ama olmadı. Sonra ertesi gün tekrardan gittik. Ertesi gün tekrardan gidince oldu izledik filmi ve şimdi normal videoda düşüncelerimi açıklayacağım Suicide Squad filmi ile alakalı. Merhaba dostlarım aslında bugün Suicide Squad'a gitmemizin ertesi günü ama artık ben fazla konuştuğumu düşünüyorum bu vlogta o yüzden olabildiğince kısa şekilde keseceğim. Suicide Squad 2021 yapımı Suicide Squad güzeldi bence ve kötü değildi kesinlikle. DC kendini kale almadığı zaman çok güzel çizgi romanımızda filmler çıkartıyor. Ben bunu Birds of Prey'den beri düşünüyorum. Çizgi roman gibi oluyor. Bunu da düşünüyorum. Hani gerçekten çizgi roman, Bir tane alsan çizgi romanı, açsan sayfaları... Bu filmden sahneleri böyle illüstrasyon şeklinde falan görebileceğimi düşündüm. Yani filmi izlerken. Bazı sahneleri inanın Çok hızlı geçiyor. Zamanlaması çok enteresandı filmin. Yani şey açısından hani... Bir yerde çok hızlı ilerliyor. Bir yerde çok uzatıyor bazı şeyleri. Bazı şeyler, sahneler çok hızlı geçiyordu dediğim gibi. İlk... 5 dakikasından direkt anlayabileceğim bir şekilde o filmi unutun. O film yok diyerek ilerleme kaydediyorlar. Evet Suicide hakkında hakkındaki düşüncelerim bu kadardı. Ee, evet şimdilik bu kadar benden. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmişsinizdir lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Eylül'de ekstra 2 video koyacağım. Kesin. Eminim buna. Bakın sözümü aldınız yani. Ee, evet benden bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. We'll be we playing